Akrep burcu kadını sohbeti sona erince, içini dışınıza çıkardığına iyice emin olunca, yani sizden alacakları alınca bunu bitirir. Siz sonraları bu dostane sandığınız sohbete eşlik eden kişinin adından öte bir şey bilmediğinizi fark edersiniz. Tüm iplerinizi nasıl pazara çıkardığınıza hayret edersiniz. Akrep eve gibidir. Karşısındakini ürkütmeden, ne olduğunu anlamadan doğurtur. Kendi ile ilgili tek laf etmeden sohbet konusunu soğutup günü kapatır. Bilgi vermek konusunda oldukça ketim olan akrep kadını, kendi güvenmeden asla kimliğini karşısındakine açık etmez. Binbir suratla akrep hiçbir arkadaşın diğeriyle bir araya getirmek istemez. Olur da ağzından bir şey kaçarsa, konuşma kontrolünün dışına çıkarsa akrep gizemini korumak için yaşar. Akrep kadını kincidir. Kimsenin gençliğine vermez, toy olanı hiç affetmez. Akrep kadınına yanlışlıkla da olsa yapılan hatanın bedeli ödenmeden kalmaz. İşin kötü tarafı olay anında cezasını neyse verip rahat bırakmaz. Hiç beklemediği anda ensesinde soğuk bir nefes, gecesinde karanlık bir kabus olmayı ister karşısındakinin. Günler haftaları kovalar, hatalı kişi tehlikenin geçtiğini düşünüp tedbiri elden bırakma gaflediğine düşebilir. Tam o sırada akrep kadını en umulmayan anda apansız üçünü alır. Ardında yaşlı gözler bırakabilir. Akrep kadını... Hiçbir koşulda intikamından vazgeçmez. Düşmanının süründüğünü görmeden durmaz. En kötü özelliği tartışmasız olarak acımasız olmasıdır. Akrep kadının hayatında sevgilisi başta olmak üzere kıskandığı ne kadar insan varsa hepsini kendi karanlığına çeker. Zira sevgilisini kıskanması için kuşku duymasını sağlayacak herhangi bir işaret bulunmasına gerek yoktur. Zihninin karanlığında durmak için gezen gölgeler ona yeterince felaket senaryosu sunar. Derinlemesine bilmek arzusu, sevgilisinin çocukluğundan başladığı hayatını hatmetmesini, onu anlamasını, anlattırmasını sağlar. Tüm parçaları gönlünce birleştiren akrep, anlamsız bağlantılar kurup, sevgilisini kısıtlamaya, bileklerine neredeyse kelepçe takıp tutsuk etmeye başlar. Akrep kadını kıskancına dayanamaz. Kıskacına yakalanan kişi de çıbrındıkça batar. Akrep kadınının zihni dipsiz bir kuyu gibidir. Bir defa aklına kuşku düşmeye görsün. içindeki ateş, dev bir patlama yaratmadan dinmez. Akrep zaten varoluşu gereği karanlığı aydınlatmak ister. Durmak, öğrenmek, bilginin her türünü hakim olmak için uykuya dahi direnen teslim olur. Buna direnmez. Uykuya bile direnmiyormuş bakın. Güven duymak onun için tümüyle bilmekle doğrudan ilişkilidir ve hayatında olan insana katışıksız güvenmek ister. Aksi halde ya hayatına hiç almaz ya da ihanetle karşılaşırsa kimsenin gözüne yaşına bakmaz.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 Simgelerinin akrep olduğuna bakmayın. Onlar aslında gerçekten iyi niyetli ve güzel insanlardır.